Çok aşırı kan gördüyseniz en yakınızdan gelen yardımların kesileceğine, vücudunuzdan kan çıktığını gördüyseniz zengin olmaya, zenginseniz fakir olmaya işaret eder. Rüyanızda kan kustuğunuzu gördüyseniz vicdan azabına, geçmişte yaptığınız bir yanlışın düzeltilmesi gerektiğine, kötü bir hastalıktan kurtularak iyileşmeye işaret eder. Rüyanızda sizden kan alındığını gördüyseniz, birinin hakkınızda ileri geri konuştuğuna, kanın rengi siyah gibi ise güçlü olacağınıza, zorluklar karşısında dirençli olacağınıza, kan sağ kolunuzdan alındıysa, kaybettiğiniz bir şeyin bulunacağına, sol koldan alındıysa, kaybolan yakın bir kişinin bulunacağına, eğer sizden kan çıkmıyorsa, işlerinizin bozulacağına işaret eder. Rüyanızda kan verdiğinizi gördüyseniz, içinde olduğunuz durumdan yardımlar alarak kurtulacağınıza, güzel günler yaşayacağınıza, zenginleşmeye işaret eder. Rüyanızda kan tükürdüğünüzü gördüyseniz, birisi hakkında kötü sözler duyacağınıza, hakkınıza kötü şeyler konuşulduğuna, tükürdüğünüz kan çok fazla ise fakirliğe işaret eder. Rüyada kan içtiğinizi gördüyseniz, haram yollarla para kazanmaya, ailesine unu yedirmeye ya da yapılan bir yardımın hedefine ulaşmamasına işaret eder. Rüyada kan akması görüldüyse, zengin olan kişinin fakirleşmesine, Fakir olan kişinin zenginleşmesine, akan kan koyu renkte ise iyi şeylere, açın renkte ise kötü şeylere işaret eder. Rüyada küçük tuvaletinizde kan yapıyorsanız, hastalıktan kurtulacağınıza, yolculuk yapacağınıza, sevince, mutluluğa, malınızın azalmasına işaret eder. Rüyanızda bacağınızda kan aktığını gördüyseniz, sizi manevi olarak etkileyecek bir olay olacağına, arkanızdan konuşan biriyle aranızın bozulacağına, sizi maddi yönden bitirmeye çalışanların olduğuna, kendinizi yalnız hissedeceğinize işaret eder. Rüyanızda kulağınızdan kan geldiyse, yakın birilerinden kötü sözler duyacağınıza, o kişiyle aranızın bozulacağına, uzun süre affetmeyeceğine, eğer çocuklarınız varsa aralarında haksızlık yapmaya işaret eder. Rüyanızda gözünüzden kan geldiğini gördüyseniz, yakın bir arkadaşınızın sizden uzaklaşacağına, taşınacağınıza, hasret çekeceğinize işaret eder. Başınızdan kan geliyorsa maddi olarak sıkıntıya sizden maddi olarak fayda sağlayanların birden kaybolacağına işaret eder. Burnunuzdan kan geliyorsa kan koyu renkliyse düşük çocuğa, kan akıcı, bol ve bol ise harama bulaştığınıza işaret eder. Rüyanızda yılan gördüyseniz bu ne demektir? Rüyanızda yılan gördüyseniz bu bir düşmana işaret eder. Diğer taraftan olumlu da yorumlanabilir.